Kova burcu kadını sohbete başlar, havadan sudan gidiş yaparsınız. Konu ne zaman kovanın mücadele alanına gelir, tatlı diller bir anda muhalefet dolu bir laf dalaşına dönüşür. Kova insanı sözlü tartışmaya sürüklemek için yaratılmıştır. Siz isteseniz de istemesiniz de o kıyamet orada kopar. Kavgacı bir dille konuşmaya, masada memleket kurtarmaya, öfkesinin muhatabı olmayanların yüzlerini kusup rahatlamaya bayılır. İki fikir benden iki fikir ondan olsun dersiniz, fikrin en sahipliğine tostlar kalırsınız. Kova ile gündelik herhangi bir konuda sohbete girişmek, benzin tankına çakmakla yaklaşmak gibidir, tehlikelidir. Kova'nın merak ettiği araştırma alanı ilan ettiği konuda derinlemesine bilgi sahibi olduğu doğrudur. Ama bir konudaki yetkinliği her alanda yanılmaz bir bilgi olduğunu kanıtlamaz. Kova'nın kendine olan katışıksız inancı onu çoğu zaman kola olma hatasından izlenir. Kimselerin bilmediği dehası, ilgilenmediği alanlarda yüklendiği bilgileri altına batırıp bulduğu her insan yanında şov yapmasını hiç kimse mantıkla açıklayamaz. Kova insanları aşağılayacak ölçüde kolaylaşıp haddini açmaya çok meyillidir. Özellikle geleneksel olan herkesin aptal olduğu inancı onu fazlaca hadsiz yapar. Dozu aşmadığı ölçüyü kaçırmadığı sürece kovanın farklılığı toplumsal alanda gereklidir. Zira farklı düşüren insanlar sayesinde toplum dönüşebilir. Pozitif yönde iğme kazanabilir. Ama her şeyin fazlası zarar. İleri düzeyde macinallik toplumun düzenini bozar. İleri bir ayrı, ayrıksılık yani farklılık ne bir işe yarar ne de bir dönüşümün başlaması için motivasyon sağlar. Sadece insanları kendinden soğutmaya, iyiyeti etmeye yarar. Kova çoğu zaman bu başkalığından dolayı girdiği sosyal gruplarda dikkatleri üzerine çeker. Faydalı bir hareket başlatmaksa niyeti alkış toplar. Öncülük eder, aksi halde dışlanır, varlığı rahatsız edici bir hal alır toplum içinde kadın hepimiz adına özgürlük, özgürlerimizi savunduğu ya da özgürlüklerimizi savunduğu toplumsal alanda farkındalık geliştirme yönelik hareketler başlattı sağduyu sahip olduğu için teşekkürlerimizi sunarız. kişisel yaşamına baktığımızda göremediğimiz insan sevgisini ararız. Tüm bu savaşı bireysel olarak veriyor. Kalabalıkları peşinden mi sürüklüyor diye sorarız. Zira bir sohbetinde, arkadaşlık ilişkisinde, gönül ilişkisinde, aile bağlarında olan ilgisinde duygu gözlenmez. Tüm bunlar tesadüf olamaz diye düşünürüz. Mesafeli tavrı fazla bilgili olmasından kaynaklı kolalığından sanırız. Ancak zekiye de akıllı ya da mesafelidir. Kendi gibi farklı ya da aynıdır, aynı şekilde davranır. Kova Burcu kadını ilginç özelliklere sahip bir karakterdir. Hatta bazı özellikleri birbiriyle tamamen ters özellikler gösterdiği için tutarsız ve çelişkili olarak da nitelendirilebilir. Ancak kova burcu kadınının bu tarzdaki davranışları sadece dürüst olmasından ileri gelir. Kova kadını ne düşünür ve ne hissederse öyle yaşar. O yüzden de farklı zamanlarda farklı biçimde davranmaktan çekinmez. Kova burcu kadınlarının en dikkat çekici tercihleri ise erkek arkadaş seçiminde kendisini gösterir. Çünkü seçtiği erkek tipi tamamen dalgalı ruh halinin yansıması biçimindedir. Değişim isteği ve farklı bir şeyler yapma arzusu, Kova burcu kadınlarının en belirleyici özelliklerinden biridir. Birlikte olacakları erkeğin hareketli ve değişime açık olmasını isterler. Eğer bir erkeğin yaşamı rutin bir hal almışsa, yani erkek alışkanlıklarının kölesi olmuşsa, Kova burcu kadını asla etkilemeyi başaramaz. Kova burcu kadını şaşırmak ve şaşırtmak ister. Bunu yapmanın yolunun en iyi şeyler denemekten geçtiğini bilir. Romantik erkekleri değil zeki erkekleri ister. Kadınlar genellikle romantik jestlerden hoşlanır ve romantik davranışlara karşı kayıtsız kalamaz. Ancak Kova burcu kadınları söz konusu olunca romantizmin pek işe yaramadığı, yaradığı söylenemez. Hatta bazı romantik davranışları gerçek gerçekçilikten uzak ve komik bulabilir. Kova burcu kadının en fazla hoşlandığı erkek tiplerinden birisi zeki kişiler olduğunu ifade etmek lazım. Kova kadını zeki bir erkekle karşılaştığında hayranlığını gizleyemez ve ona tüm benliğiyle bağlanır, yönelir. Kova Burcu kadına bağımsız olmak ister. Kova Burcu kadınlarını bir ilişkiye girmekten alıkoyan en büyük etken özgürlüklerini kaybetme korkularıdır. Aşk yaşamının kısıtlayıcı, daha doğrusu sorumluluk yükleyici tarafı onları erkeklerden uzak durmasına sebep olur. Çünkü Kova Burcu kadınları özgür bir yaratılışa sahiptir. Onlar hiçbir şartta kısıtlanamazlar. Eğer üzerlerinde baskı hissederlerse uzaklaşma eğilimi gösterirler. Kova Burcu kadını kendisini özgür bırakan erkeklerden hoşlanır. Çünkü özgürlüğüne değer veren erkeğin kendisini kıskanmadığını dolayısıyla kendisine güvendiğini de düşünür. Bu nedenle kova kadınlarının en fazla bağlandığı erkekler kendilerini en fazla özgür bırakan erkeklerdir. Kova burcu kadınları her zaman yaş çekenlerinden büyük erkeklere iyi duyarlar. Ayrıca ciddi karaktere sahip erkekler en hoşlandıkları erkek tipleridir. Kova burcu kadınları olgun erkeklerin güven veren tavırlarından etkilenir. Çünkü güven veren bir karakterle birlikte olmak Kova burcu kadınlarının gelecekle ilgili endişelerini ortadan kalkmasını sağlar. Kova burcu kadını flört etmek istemez. Onun arzu olduğu şey evliliktir. Kova burcu kadınları yaşadıkları tüm ilişkilerinde evliliği düşünerek hareket eder. Yani daha flörte başlar başlamaz aklındaki hedef evlilik olmaktadır. Kova burcu kadınlarının evliliğe odaklanmış bu tavırları çoğu zaman birlikte olacakları erkeği ürkütebilir. Çünkü evlilik düşüncesi erkekler için yaşamın çok daha ciddi bir yüzde olarak algılanır. Kova burcu kadınlarının aşk ile evliliği özdeşleştiren tavırları çoğu zaman ilk flörtlerin evlilikle sonuçlanmasına dahi yol açabilir. Eğer bir kova burcu kadını kocası hakkında ilk ve son aşkın ifadesini kullanıyorsa bu isimlendirme büyük olasılıkla doğrudur. Çünkü kova burcu kadını flört etmekten ziyade ciddi ilişkilere şans verir. Kova burcu kadını kendisini yakından tanıyan erkeklere iyi doyar. Kova kadınlarının en büyük şikayetlerinden birisi kimsenin onları anlamadığı düşüncesindedir. Devamlı yalnız bırakıldıklarını ve kimse tarafından anlaşılmadıklarını ifade ederler. Eğer bir erkek kova burcu kadını yakından tanıdığını gösterirse onu kısa süre derinden etkileyebilir. Kova kadınları bu tarz erkeklerle karşılaştıklarında ruh eşini bulduklarına inanırlar ve onu asla bırakmak istemezler. Kova burcu kadını hakkında detaylı bir araştırma yaparak onu iyice tanıyan ve buna göre davranan bir erkeğin aşk yaşamında başarısız olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Yani Kova burcu kadını ne kadar iyi tanırsa onun mutlu bir aşk yaşama şansı o kadar fazla olur. Kova burcu kadınları hakkında akıllarına düşen şeylerin dışındaki şeyleri çok umursamazlar. Her şeye karşısında taptaze hayallere kapılırlar. Bu yolda onunla beraber her şeye heyecanlanacak bir erkek isterler yanlarında. Onun için bir erkeğin görünüşünden çok bir erkeğin bir insana gösterebildiği sevgi önemlidir. Sevginin harika bir şey olduğunu ve her şeyin bununla halledebileceğini düşünen kova kadını, sevdikleri adam için her şeyi yaparlar. Bu konuda gözleri karadır. Buna karşılık bekleyerek yapmazlar. Bunu karşılık bekleyerek yapmazlar. Ancak içten içe karşısındaki erkeğin böyle cesurca şeyler yaptığını düşünürler. Koğuşcu kadınları kılıbuk erkeklerden hiç hoşlanmazlar. Biraz çekinik duran, sessizce oturan erkek dikkatlerini çekmez. Erkeklerin bir ağırlığı olmasından hoşlanır. Kız gibi çene çalan, boş şeylere uğraşan tüm hayatı kıyafet olmuş erkekler onlara göre değildir. Tam anlamıyla Türk erkeği denen erkek tiplemesi onlar için uygundur. Ayrıca sevmedikleri bir diğer şey ise samimiyetsiz olmaktır. Zoraki gülüşler, zoraki ortamlar onun içini şişirir, hoşuna gitmez. Hâle böyle ortamlara sokulmaktan hiç hoşlanmaz. Sevgilisinin onu böyle şeylere yöneltmesi, itmesi büyük tartışmalara yol açar aralarında. Çünkü kova kadınları her anı dolu dolu ve mutlu yaşamayı sever ve isterler. Kova kadını tutkulu tavırların anlayışla kabul edecek bir adam arar. Ancak bir kova kadının elde tutmak çok zordur. Onun sevgilisi olmak her zaman tetikte olmayı gerektirir. Çünkü sıradanlaşan bir ilişkiden hemen sıkılır. Başkalarına göre düzensiz ve sıra dışı olabilen kova burcu kadını kendilerine bir dünya kurar ve o dünya içinde mutlu bir yaşam sürmek ister. Onu anlamak için zihin okumasına gerek yok. Zaten istediklerini en net biçimde dile getirir, size karşı söyler. Hayata dair bir meydan okuma gücü içinde olur. Ancak bunu o kadar bir e, eklektik bir tavır içinde yapar ki kimse bu durumu yadırgayamaz. Yani anlayamazsınız ve yadırgayamazsınız. Bazı insanlar için şeytan tüyü olduğunu söylerler. İşte o cümle Kovak kadını oldukça uygundur. Onun hayatı, yaşa ve yaşat, yaşa tavrı vardır. Onun hayata, onun hayatı yaşa ve yaşat tavrı vardır arkadaşlar. Özür dileriz. Kimseye hesap vermeden, bağımlı olmadan özgürce yaşamayı sever. Kovak adının kendine az insani bakışa sahiptir. Bakışlarında alışık olmadığınız tarzı bir yaklaşımla hayata bakar. Bazı koyu düşünce ve çizgiler onun için çok serttir. Onu ilginç kılan bir tarafı ise mizah duygusudur. İsyankar bir tavrı vardır. Aynı zamanda da radikaldir. Yaramaz çocuklar gibi kendince oyun oynamayı sever. Ancak onunla ilgili endişe duymanıza gerek yok. Büyüleyici, farklı bir havası olan, çevresindekileri dalga dalga dikileyen bir kadındır. Onun zor yanlarını hemen görebilirsiniz. Ee, pardon, göremezsiniz. Genellikle açık fikirli ve biraz egzantrik olma eğilimindedir. Egzantrik olmak... Biraz da gizlilik anlamını da bunu anlayabiliriz. Onu biraz bohem olarak görebilirsiniz. Yani gizemli, bohem gizemli. Ancak herkesi kendine çekerek farklı bir yanı, farklı bir çekiciliği vardır. Çevresindekilerin ondan neden etkilendiğini bir türlü bilemezsiniz. Kova kadınları tüm duygularıyla yaşamak ister, duygularıyla yaşamak ister. Bütün duygularıyla ve duygularıyla hayatı tatmayı diler. Tüm kokuları duymak, tüm lezzetleri tatmak ister ve bunun hayalindedir. Sıradan ve herkesin yaptığı şeyi sevmez. Onu bir yere davet etmek istiyorsanız sıra dışı davranın ve farklı bir bakış açısıyla iletişim kurun onunla. Deneyimlemek onun yaşam biçimidir. Bilmediği, görmediği yerleri gezmeyi, farklı insanlarla tanışmayı ister. İletişim onun için son derece önemlidir. Kova Burcu kadını konuşamadığı bir ilişkide kendini mutlu hissetmez. Farklı bir mantıksal yapısı vardır. Onun ilgisini çekecek konular bulmalısınız. Deney, heyecan ve macera gibi bunlardan bazıları. Kova'nın yaşamın her alanında slogan budur. Macera heyecan. Bu maceracı ruhu her alanda devrede tutar ve ön plana alır.